satır yazıp postaya vermiş sevdalık buldu şaşkın sevdiğim almasına adımını unutsun derim. Ne çabuk tükenmiş Aşkın sevdiğim Ne çabuk tükenmiş Aşkın sevdiğim Almasın adımı Unutsun dermiş Çok çabuk tükenmiş Aşkın sevdiğim ne çabuk tükendim Aşkın sevdiğim Çok muhabbet etti, unutmuş gibi Bu aşkı kalbinde kurutmuş gibi Sanki bir varmışız Hiç yokmuş gibi Ne çabuk unuttum Şaşkın sevdiğim Ne çabuk unuttum Şaşkın, unuttu Şaşkın sevdiğim Sanki bir varmışız hiç yokmuş gibi Çok çabuk unuttum Şaşkın sevdiğim Ne çabuk unuttum Şaşkın sevdiğim Sanki bir varmışız Hiç yokmuş gibi Çabuk unuttum şaşkın sevdiğim Çok çabuk unuttum şaşkın sevdiğim